Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili koçlar Haziran ayının konu başlıklarına şöyle bir bakalım Evet Güneş 21 Hazirana kadar İkizler Burcu'nda ilerliyor olacak daha sonra Yengeç Burcu'na geçecek Merkür Retrosu artık tamamlanıyor 3 Haziran itibariyle Merkür Boğa Burcu'nda ilerleyecek ve 13 Hazirana kadar Boğa Burcu'nda 13'ünden sonra ise İkizler Burcu'nda olacak ay boyunca gezegeniniz Mars sizinle birlikte Koç burcunda ilerliyor olacak. Jüpiter de sizin burcunuzda ve 14 Haziran'da Yay burcunda bir e, dolunay var. Ay sonunda 29 Haziran'daysa Yengeç burcunda yeni ay doğuyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 21'ine kadar İkizler burcunda olacak. 3. evinize aydınlatıyor olacak. E, 30 Mayıs'ta İkizler burcunda bir yeni ay doğmuştu. Aslında ayın Haziran'ın ilk yarısı içerisinde bu yeni ay etkileri devam edecek. Güneş'in üçüncü evinizi aydınlatması, yakın çevre ilişkileriniz, iletişim, eğitim, bazı gezi ve seyahatlerle ilgili konular ya da ticari faaliyetler alanında bazı yenilikler getirebilir hayatınıza. Buralardaki aksiyonları arttırabilir. Mars'ın da artık ay boyunca burcunuzda olması kişisel girişim alanında sizi daha cesur hale getiriyor. inisiyatif alabileceğiniz enerjinizi yeni girişimlerde kullanabileceğiniz daha hevesli daha deneyimsel olabileceğiniz bir aydasınız yani ayın genelinde Mars size enerji bakımından çok destek olacak gereken yerlerde mücadelede edebilirsiniz kavga edilmesi gereken yerlerde son derece yine savaşçı olacağınız e, buralarda da enerjinizi güçlü bir şekilde kullanabileceğiniz bir dönem ancak biraz agresyona dikkat edin Çünkü Mars sizi çok çabuk sinirlendirebilir agresif davranabilirsiniz bazen çok sabırsız davranabilirsiniz Bunlar da gereksiz riskler aldırabilir size özellikle dürtüsel tepkisel davranmamaya dikkat etmekte fayda var 3 Haziran itibariyle Merkür Boğa burcundaki gerilemesini tamamlıyor ve artık geçtiğimiz özellikle 10 Mayıs'tan itibaren Merkür gerilemesinde hayatımızda Erkelenmiş konular olabilir, bazı şeyler mesela karışmış olabilir, tam sonuç alamamış olabiliriz. Bunları tamamlamak için bize fırsat verecek. 13 Haziran'a kadar boğa burcunda olacak. Özellikle para evinizde şu anda e, gerilemesini bitirip ileri döneceği için özellikle finansal konularda bütçenizle ilgili hesapları olabilir, muhasebe işleri olabilir, ödemeler, gelir gider dengenizde e, tamamlamalar, gözden geçirmeler yapabilirsiniz. E, buradaki bazı yanlışları düzeltebilirsiniz, eksikleri tamam anlayabilirsiniz ya da gecikmiş konularla ilgilenebilirsiniz. Ayın 13'ünden itibaren Merkür ikizlere geçecek. Merkür'ün ikizlere geçmesiyle beraber Özellikle hareket ve iletişim trafiği, bir şeyleri öğrenmek için daha hevesli, daha coşkulu olmanız mümkün. Yani bir işi başlatmak, bir ticari anlaşma olabilir örneğin veya bir seyahat organizasyonu olabilir. Ee, ve Bu dönemde daha fazla eğitimle ilgili konularda adımlar atabilirsiniz. Yakın çevrenizle de bilgi alışverişinin artması, özellikle kardeşler, yakınlar, akrabalar hatta komşularla olan iletişimlerinde 13 Haziran'dan sonra çok daha güçlü bir şekilde gündeme gelmesi mümkün ve 14 Haziran'da 23 derece yay burcunda dolunay meydana gelecek sevgili koçlar sizin için güzel bir dolunay sizi destekleyen bir dolunay bu dokuzuncu evinizde meydana geliyor dolunaylar tamamlanma süreçleridir Aslında sonuç alma dönemleridir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle Güneş burcunuz yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında ise bu dolunayın size tesirleri çok daha güçlü olabilir Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı konular şimdi sonuç verebilir hayatınızda. Bunlar hani yurt dışı ile bağlantılı bazı hedefleriniz olabilir. Üniversite akademik konulardaki gündemleriniz olabilir. Bazı hukuksal beklentileriniz olabilir örneğin. Bu dolunayla beraber uzak seyahatlerinizi, yolculuklarınızı hayata geçirebilirsiniz. Belki planlamalar da yapabilirsiniz. İletişim internet üzerinde sosyal medya üzerinde olabilecek her türlü kişisel girişim anlamında da bu Dolunay'ın hayatınızda önemli açılımları olabilir veya daha önce yapılmış olan bazı başlangıçların sonuçlarını alabilirsiniz bunları değerlendirebilirsiniz sevgili koçlar Evet bu e, ay Boğa burcunda ilerleyen Venüs aslında bütçenizle ilgili konular. Yani maddi kazanımlarınız, paranız, bunları doğru değerlendirme, kendiniz en azından maddi güvende hissetme konusunda size çok özen fırsatlar verebilir sevgili koçlar. Merkür'ün de ayın ilk 10 günlük döneminde Boğa burcunda ileri harekete dönecek olması işte bu parayla ilgili konularda bazı çözümleri daha hızlı getirebilir size. Özellikle 12 Haziran ve yakınlarında Venüs'ün e, Kuzey Düğümde Uranüs ile birlikte birleşiyor olması bazı sürpriz çözümler de getirebilir sürpriz kazançlar beklemediğiniz kaynaklar olabilir bunlar veya daha önceden yapmış olduğunuz girişimlerin olumlu sonuçları bir yatırımın hızlı bir şekilde artıp size maddi anlamda bir konfor getirmesi hani bunları bekleyebiliriz bazı Uranüs sürprizlerine Venüs ile beraber hazır olmakta fayda var ayın onu 11 12'si bugünleri Aslında olumlu değerlendirebilirsiniz size maddi konularda destek sağlayacak kişilerle tanışmanız bazı sorunlarınızı hızlı bir şekilde pratik bir şekilde çözümlemeniz işte beklemediğiniz yerlerden böyle hızlı kazançları elde etmeniz de mümkün olabilir Ayın 21'inden itibaren Güneş artık Yengeç Burcu'nda ilerliyor olacak. 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay 3. evinizde doğacak. 3. ev konuları daha çok hani pardon 4. evinizde doğacak sevgili koçlar. Daha çok hani eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konulara işaret ediyor. Bunlar tabii ki yaşadığınız mekanlarda bazı yenilikler getirebilir hani Belki bir taşınma, yer değişikliği, hani evinizde yapılacak dekorasyon değişimleri olabilir. Aile ile ilgili, ebeveynlerle ilgili konular, onlarla olan ilişkiler veya aile içerisindeki bazı başlangıçlar, e, tabii ki evlilik yuva kurma gibi kavramları da alabiliriz bunun içerisine bu yeni ay ayın son günlerin son günlerinde doğacağı için Asa Temmuz'un ilk 10 günlük döneminde de sizin için gündeminizi belirleyecek önemli olacak lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 7 derece yengeçte doğacak olan bu yeni ay özellikle Güneş burcunuz yükselen burcunuz 7 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha önemli olabilir çok daha etkili olabilir Önce bir yeni ay Çünkü siz de öncü bir bursunuz O yüzden hayatınızda özellikle ev yuva alanlarında yerleşim alanlarında ailevi konularda bazı yenilikler yapmak yeni adımlar atmak için bu yeni ayın çok güzel destekleri olabilir Evet e, ayın önemli günleri ve sizin için yararlı olabilecek günlerinden de bahsetmek istiyorum Özellikle 9 Haziran'la 13 Haziran arasındaki süreçte maddi konularda bazı özel sürprizlerle desteklerle karşılaşabileceğinizi söyledim. Bunun yanı sıra 16 Haziran, 18 Haziran, 27 Haziran bunlar da hem kişisel girişimlerinizle ilgili, ilişkilerinizde veya toplumsal işlerinizde kariyerle ilgili konularda atacağınız adımlarda destekler alabileceğiniz daha şanslı bir şekilde enerjinizi kullanabileceğiniz olumlu geri dönüşlerle karşılaşabileceğiniz değerlendirebileceğiniz günler bu özel günleri de özellikle söylemek istiyorum Evet ayın geneline baktığımızda sizin için aslında verimli kullanabileceğiniz maddi konularda problemlerinizi çözmek için hızlı ve sürpriz destekler alabileceğiniz, yakın çevre ilişkilerinden yine hareket beklediğiniz ama kişisel girişimler anlamında da özellikle eğitim gibi konular olabilir, ticari konular olabilir. Buralarda olumlu adımlar atabileceğiniz verimli bir ay, Haziran ayı. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler,